Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Size bugün Suzuki Grand Vitara'yı tanıtacağım. Nedenleriyle birlikte. Aracımız 98 model, 2.5 V6 Grand Vitara. Neden Suzuki? Neden Grand Vitara? Ben iki tane e, sırasıyla gideyim. 2004 1.6 otomatik, 2005 1.6 otomatik tek kapı tabi ki bunlar kullandım. 2007, 2000 motor, 5 kapı kullandım. 2004, 2000 motor, tek kapı. Türkiye'de nadir bunu Kullandım. Hepsi de çapına göre güzel araçlar. Eee, fakat biraz daha fazlasını istiyorsanız kesinlikle 2.5 V6 diyorum. Neden? Şehir içi kullanımında veya sakin soft kullanımlarda 1.6 kasalar ideal. 2000 motorlarda ideal fakat e, 2.5 V6 bu işin Suzuki'nin nirvanası Örneğin dik bir rampaya vurduğunuz 1.6 ile Bu araçlar aynı zamanda Çoğumuz LPG ile kullanıyoruz Arazidesiniz bir rampaya vurdunuz veya battığınız tekerler Oldu size 50 kilo çamur girdi bilmem ne vesaire Gaz yemiyor araçlar Ya bobin patlatıyor ya bucu patlatıyor ya boğulup kalıyor. Bunu ben 1.6'da da yaşadım. 2.000 motorda da yaşadım. Ama bunu asla 2.5 V6'da yaşamadım. Yani Bujinin biri ateşlemesi 5'i ateşliyor. İkisi ateşlemesi 3'ü ateşliyor. Ve araç çıkmam demiyor. Gitmem demiyor arkadaşlar. Aracımız dediğim gibi 2.5 V6 Size aracımı biraz eee çekeceğim. Göstereceğim. Kamerayı ben teslim alıyorum bu noktada. 98 model. 2.5 V6 aracımız. Bagajından başlayayım. LPG tankımız burada. Ee, bagaj aslında ideal. Biz biraz tabii doğacılar olduğumuz için, off olduğumuz için özgürlüğümüze düşkün olduğumuz için yeterli gelmiyor. Üstüne bir tane ara at katıp bagaj takıyoruz. Burada bir tane çekidemirim var. Daha önceki videolarımda paylaştım. Bütün araçlarının çekidemirlerini ben kendim yaptırdım. Neden kendim yaptırdım? Ee, tabii bunu ruhsata işlettiremiyorsunuz. Ee, hani biraz para tutuyor. Ee, ben artık bu işi sürekli yaptığım için çevremde var. Gidip yaptırıyorum. Aracımız dediğim gibi 98 model, 2.5 V6, deri döşeme, tüm camlar otomatik. Burada kapı kilitleme, çocuk kilidi, camları kilitleme vesaire özellikleri var. Double tape. PRN, d 2 low modlarımız mevcut. Arazi vitesimiz. Burada Power tuşları aracımızın da kilometresini şuradan çekerek size göstermeye çalışacağım. 194 bin kilometrede arkadaşlar aracımız.